Şu anda 1000 kişilik bir aileyiz. Son zamanlarda kanalım çok hızlı büyüdü. Bunun için çok mutluyum ve hepinize çok teşekkür ederim. Bu videomuzda 1000 aboneye özel tekstürk pakimi sizlere tanıttım. İndirme linki açıklamada. Eğer like attıysanız ve kanala abone olup bildirimleri açtıysanız videoya geçebiliriz. Şimdi oyundan geldik arkadaşlar. Bugün yanımda Orçun var. Hoş geldin Orçun. Hoş buldum. Nasılsın öncelikle seni öğrenelim, tanıyalım kimsin? <gülüyor> ben Orçun abi. Aynen. Ya, tanıyan tanıyordur boşver ya tanımıyorsanız da YouTube'a ya. Orçun yazın anlarsınız ya Yazıklar olsun ya bu çocuğu tanımanız gerekiyor arkadaşlar Ha bu arada evet, önceden evet. söyleyeyim bu videoya güzel bir like sesi bekliyorum Bir de Orçun'un kanalı e, açıklamada bulunuyor Ona da gidip e, abone olabilirsiniz tabi ki yani Ben like isteyebilir olur. miyim diye? <gülüyor> ne yapıyorum ben? <gülüyor> evet isteyebilirsin isteyebilirsin e, Çık oradan çık oradan çık oradan Hadi şoklayalım <gülüyor> <öyle. gülüyor> Normalde kaç like geliyor abi videolarına? 50'ye geçiyor her türlü bu videoya benim tayfadan da falan 100 like bekliyorum abi. 100 like hadi iddialısın. Harbi bak evet. O kadar. Evet duydunuz Orşun arkadaşlar bu videoya bir e, 100 like alırız. Bence Benden gelenler ne? de ya abone olmayı unutmasın. Evet yani. Şimdi Orşun bu videoda ne yapıyoruz kanka? Bu videoda abi senin bir özel Pekin'e, Pekin'le e, Pekin oynuyoruz hatta Pekin tanıtım videosu bu. Aynen aynen. Yani... Gerçekten güzel bir pek arkadaşlar. Oo, indirebilirsiniz. Evet Açıklamada bulunuyor link. E, dosya TC koyduğunuz zaten çok basit indirmesi. Ben biraz böyle tek süpek hakkında konuşacağım. E, bir de arada hani komik montaj gibi bir şey öylesine bir video e, düşündük Orsun'la. Öyle yani. Bu arada orsun kanalı dediğim gibi abone olmayı unutmayın. E, güzel videolar için Ben de olacağım evet. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar. Ona, ona. Geçmiş olsun. Ben <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar er ben bu paket tek başıma yani kendi kendime böyle eee bende olan tek çekpeklerden bakarak editledim. Eee ve yani kılıcı fan çok kişinin sevdiği tarza yapmaya çalıştım. Yani böyle seveceğinizdir diye düşünüyorum. Aynısını eee yakın bir zamanda da V2 olarak çıkartacağım. Aynısını dedim mi? Yani aynısı değil de yani kısa kılıçlı bir versiyon yapacağım ama her şey farklı olacak bu sefer. E, daha güzel bir şey yapacağım. Bu arada baştan söyleyeyim. Eee bu tek çekpek aslında daha çok Bad Wars oynayanlar için öneriyorum. Çünkü ben öyle ede dedim biraz. Hani Bedwars tek speklerinden falan aldım. Eee bu arada Orçun sen tek hakkında ne düşünüyorsun? Ona da verdim şu an kullanıyorum. Bence çok iyi ya. E, gerçekten öyle. yapmışsın. Edilmiş ama güzel. Evet evet. O zaten sıfırdan yapmak çok zor olduğu için. Oynatıyor yani güzel. Bayağı iyi yani o. <gülüyor> Di diyecek laf yok yani. Ben buradan bir tane keskin kılıçlar açayım. Şimdi önce de ne diyecektim unuttum biraz, <gülüyor> biraz kalsın. <gülüyor> Önemli değil önemli değil evet Olur böyle şeyler Bir dakika Şunları ben bir uçurayım Obaa Atış tüp atıyor atış tüp atıyor Oyu geri çevirdim bak Evet ikinci oyundan geldik Bu partı bence kazanırız çünkü Bu arta gerçekten güzel bir arita Yani çok güzel değildi Yani böyle. ben değildi çıktı Takipçim çıktı Video kalır adı çok cute. Ama i çizgiliyim taktiğiydi. Biraz böyle. Bir. Yüksek, yüksek. Ana ne abi? <gülüyor> yerde kartal gibi. Aynen. Yüksel. Sen oylasana onu. Hop, birisini kestim. Ehlersiz onu kırdın ona. Şimdi arkadaşlar, hemen aşağıdan Discord'a gelmeyi unutmayın. Discord yani güzel. Evet, bu kadar. <gülüyor> yani Eğlenceli, hoş ortam var harika istedim. Evet, evet. Son videoda zaten <gülüyor> dedim, oradan baya birisi gelmiş. Yani chatte baya aktifleşti falan. Ee, yani chatte ne kadar aktif olursanız mod alma şansı oluyor. İster yani herkes mod olmayı ister. Bir önce. kaplama yapıyorum bu arada. Aynen, ben elendim birisini. Evet, kırmızılar Çok elendi depsi, tam olarak. Hepsi, hepsi, Aynen, Tabii. aynen, aynen. Aa, adam burada, mavi burada, mavi burada. Ya dakika, burada bir e, turuncu kardeşim var. Bak, ben bunu oyunun sonuna kadar takip edeceğim derken. Evet, takip Oğlum, Bu adam. Bak, bir, dakika, Abi, bir dakika, bir dakika, bir, bir dakika, bir dakika. Şu an turcu'yu takip ediyorum. Aynı kardeşim. Aman sana diş. Bir dakika, bir dakika. Şu an. Bakana. Oo. Şu an. Ne oldu, ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Niye salıyor? Hiçbir o? şey olmadı, Hiçbir şey. Onu bedi, bedi görmedim ya korktum ya. Ali bedi görmedim. Tane, tane, ben mi tamam mı bir tane şeyleri tutun mu var? Abi de ne, ne? oldu? Ne oldu da? Onun bilmiyorum. Saatim basılı kalmış. Ha ciddi mis? Gel kardeşim, maviye direkt eliyorum. Hatta bir tane bana de polis var. Ben turcu'nun beziyim şu an. Turcu. Oğlum. Edeceğim. oğlum camla kaplı. <gülüyor> Evet. Ya <gülüyor> biz niye beraber gezmiyoruz? Gel şunları eleyelim. Tabii. Ki. O ismin ne oluyor ya? Ben çok bağırıyorum herhalde. Bende şey oldu bu. Video çekiyordum ya. Ö diye bir ses geldi. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben niye bu kadar ilginç sesler çıkarıyorum? Bir de hepsi videoda oluyor. Oo, adam yüz yılın dönüşünü yaptı bak. Sabrinin bir tane dönüşü vardı. Onu koyacağım buraya. Döndü Sabri Döndü Sabri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 ee, teksturpek hakkında görüşlerinizi hepinizden istiyorum, ister Discord'dan ister yorumlardan, herkesten bir yorum bekliyorum. Ee, öyle yani, bence çok güzel teksturpek, kendim editledim. Ee, 5-6 pekten falan aldım yani, emek var arkadaşlar. Bir de ben hiç e, pek editlemesini bilmiyordum, öyle kendim açtım falan, denedim, yaptım, bu kadar. Adam geliyor, adam geliyor, tepe de yüksel, postu yüksel. Yükseleriz kardeşim. Oy, oy, oy. kardeşim. Ay, geldi, geldi! <gülüyor> Hayır, kırıldık, boşver, boşver onu, boşver. Oh, kırılmadık, kırılmadık! Herif ateş topuyla arkaya attım lan. Olmaz. Keşke keşke video çekseydim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aa. Hiç oyalamadı direkt. Nasıl oyalayayım oğlum? Ben arkandayım. Bir dakika bir dakika. Gep yiyeceğim. Gecip yiyeceğim, atlayacağım. Ya adam mı lan? Kırdım ki. Kırdım oğlum. Kırdım oğlum helal. Yerim ben siz lan. Helal sana. Yani yerim derken içinizden geçirim anlamında. Oh, abi ikisini çaldım. Ya ben mükemmel bir oyuncuyum arkadaşlar, değil mi? Hadi like <gülüyor> İzleyeceğim. Böyle izleyeceğim. Ben de izliyorum. Kral yaa Muçam var ya hala izliyormu Ben ona bir mesaj çaktım Kim kırdı lan bizi turuncu Ondan Peki Musi yedik. turuncuyu gidip bir elememiz içinden geçmemiz yok mu? Var var var var Ha kendimi kullanmayacağım <gülüyor> <gülüyor> Var Bak e, Hüseyin'den gelip çantik koyacağım bir dakika Ateş topları var bu orada lan Yok Ateş topu var ateş topu var şurada <gülüyor> Evet. Şuraya atla şuraya atla ölmedin ölmedin Neredesin? Nerede? Bu bir, şuraya... bu iki, bu üç, bu dört Anı, musti musti musti musti musti Ayy Sen nesin lan? Dur dur benim canım çok az, canım çok az al onları <gülüyor> Ah <Onları. gülüyor> beni arayalılar arayalılar <gülüyor> Oldun, oo yarım kolbi kaldı Ya abi <gülüyor> elim kaydı <gülüyor> Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Beğenseniz like atmayı ve değilseniz de musti abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.